Bizden 100'ün karekökünü bulmamız isteniyor. Evet bunu daha büyük yazalım. Karekök işareti bu büyük tik gibi işaret. Evet tik. deyince şimdi ne diyeceksiniz o? Eğer bir soruyu doğru cevapladıysanız sınavda hocanız o sorunun yanına tik işareti koyar. Eğer yanlışsa böyle çarpı gibi bir işaret vardır. Doğruysa tik işareti. Evet neyse çok uzattım. 100'ün karekökü demiştik. Şimdi eğer işaret bu şekilde ise bu pozitif karekök anlamına gelir. Eğer negatif sayıları aşinaysanız negatif sayıları biliyorsanız, negatif sayılar için bir de başka bir karekök işareti vardır. Ama neyse sadece bunu görüyorsanız, sadece gördüğünüz işaret bu ise bu pozitif karekök anlamına geliyor. Şimdi bunun ne anlama geldiğini bir düşünelim. Evet, bu benden kendisiyle çarptığımda 100 elde edeceğim bir pozitif sayı soruyor. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 100 elde ederim. Eğer 9'u kendisiyle çarparsam 81 olur. Eğer 10'u kendisiyle çarparsam 100 olur. Aslında bu adımı geçebilirsiniz ama ben yazacağım şimdi. 100'ün karekökü yerine bunu karekök içinde 10 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Ve biliyorsunuz ki bir sayının karekökü çarpı karekökü o sayıya yani o sayının kendisine eşit olacak. Bu 10'a eşit. 100'ün karekökü 10. Ya da başka bir şekilde 10 çarpı 10 olarak yazabilirsiniz. Bu da 10 üzeri 2 yani 10'un karesi ile aynı şeydir. Bu da 100 eder.